Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Mayıs 2019'un astroloji gündemi siz sevgili balıklar için neler hazırlıyor? Bunlardan bahsedeceğim bu videoda. Nisan ayı oldukça yoğun gündemi olan bir aydı. Hepimiz için bazı zorlayıcı e, açılar söz konusuydu ve üç büyük gezegenin de geri harekete başladığı bir ay oldu. Bu nedenle esasında e, Nisan ayından sonra birçok dengenin değişeceğine birçok insanın hayatında artık sürecin biraz daha yavaş ancak sağlam adımlarla ilerlediğine şahit olacağız Evet Mayıs ayında ise nisan ayının başındaki enerjilerin devam ettiğini gözlemleyeceğiz özellikle ilk 10 gün mayıs ayı nisan ayının enerjilerini devam ettiriyor trikli olacak Detaylara bakacak olursak hemen 1 Mayıs'ta Merkürle Satürn'ün Koç Oğlak aksında bir gerilimli açı meydana getirdiğini görüyoruz ve bu açı esasında Nisan ayında da defalarca karşımıza çıkan açılardan aynı gezegenlerin, öncü gezegenlerin bazı gerilimli açılarına şahitlik etmiştik Nisan ayında. Merkür'ün koç burcunda devamı ile beraber sizin esasında para kazanma konusunda kaynaklarınızı artırma konusunda e, zihinsel faaliyetlerinizin yoğun olduğunu ancak Satürn'den gelen etkileşimle beraber Mayıs ayının başında e, kaynakların biraz yavaş ilerlediğini, kaynaklar konusunda biraz sıkılmışlık, bunalmışlık ve e, kafese e, kapanmışlık hissine kapılabilirsiniz. Veya e, çok zor şartlar altında çok çalışarak e, kaynaklarınızı arttırdığınızı fark edebilirsiniz ve bu durum sizi biraz Mayıs ayının ilk günlerinde gelebilir. Ancak Mars Satürn arasında yine meydana gelen güzel etkileşimle beraber özellikle ailevi konularda güzel destekler alacaksınız. Aile içerisinde girişimler başlatabilirsiniz. Gayrimenkul alım satımı, ev taşıma işleri için, ev dekorasyonu için hayli güzel zamanlar geçireceksiniz. Ama dediğim gibi parasal konularda Mayıs ayının ilk birkaç günü biraz gerilmeler yaşayabilirsiniz. Evet e, bu etki özellikle 3 Mayıs'ta da kesinleşecek. Çünkü e, Oğlak Burcu'ndaki Plüto ile önce e, Satürn ve daha sonra Plüto ile Merkür'ün etkileşimi var. Bu, bu etkileşimler biraz evet sert açılar ve dolayısıyla maddi konularda e, özellikle Mayıs ayının başında sıkışmıştık ve daha sonrasında bazı yıkımlar yaşayabilirsiniz. Ve bu sizin özgüveninizi e, az da olsa zedeleyebilir. Evet, yine 3 Mayıs günü Merkür ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim var. Bu da parasal konularda biraz daha şansınıza güvenebileceğiniz ve aynı zamanda Jüpiter'in retro olduğunu düşünecek olursak, eskiden ümidinizi kestiğiniz bazı maddi kaynakların yeniden gündeme gelmesi gibi bir durum ortaya çıkarabilir. Veyahut eskiden hiç ilgilenmediğiniz bir alanda ek iş olarak, ek bir kariyer olarak ilgilenebilirsiniz ve Özgüveninizi toparlamak açısından Jüpiter retrosunu değerlendirebilirsiniz. Evet, 5 Mayıs'ta ise bir yeni ay meydana geliyor. Boğa burcunda biliyorsunuz yeni aylar yeni kararlar almamızı ve yeni bir sürece başlamamızı temsil etmekte ve Boğa burcunda gerçekleşen bu yeni ayda sizi 3. evde etkiliyor olacak. Dolayısıyla yakın çevre ilişkileriniz, iletişim şekliniz, kardeşleriniz, kuzenleriniz her gün görüştüğünüz insanlarla ilişkilerinizi güncelleyecek ve yenileyeceksiniz sevgili balıklar. Bu yeni ayla beraber Yeni bir iletişim tarzı edinme ihtiyacını içerisinde hissedebilirsiniz kendinizi ve sık görüştüğünüz insanlarla ilişkileriniz, atıyorum çok az görüşüyorsanız daha çok görüşmeye karar verebilirsiniz veya belli bir mesafe koymaya karar verebilirsiniz. Aynı zamanda iletişimle ilgili bir iş başlatmak adına da oldukça verimlidir. Bir web sitesi açmak, blog tasarlamak, bazı... Organizasyon işlerini halletmek adına da yine bu yeni ayı değerlendirebilirsiniz. Evet 6-7 Mayıs günlerinde biraz daha ev, aile, yuva kavramları gündeminizde olacak. Birazcık daha e, özellikle e, aile içerisinde e, kariyer ve yuva dengelerini oturtmak açısından e, 6 Mayıs günü biraz gerilmeler yaşayabilirsiniz. E, evin sorumlulukları ve kariyer dengesi arasında biraz e, gerilebilirsiniz. Evet, Merkür'ün boğa burcuna geçmesiyle beraber yine yakın çevre ilişkileri ve iletişiminiz ön planda olacak. Kendinizi daha net bir şekilde ifade ediyor olacaksınız. Özellikle bu süreçte 6 Mayıs'tan sonra başlayacak süreçte iş anlaşmaları, imzalar, kontratlar, yazışmalar, çizişmeler yani bununla alakalı güzel zamanlar söz konusu olacak. Ve 7 Mayıs günü Venüs ve Satürn arasında bir gerilimli açı söz konusu. Yine parasal konularda sizi zorlayacak. E, bazı durumlar söz konusu olabilir. Örneğin e, ekstra bir harcama yaparsınız. E, bunu aslında seve seve yaparsınız ancak daha sonrasında bütçe dengenizi ayarlayamadığınız için bunun zorluğunu ve sıkıntısını yaşayabilirsiniz. Özellikle güzellik, kişisel bakım gibi konularda çok fazla harcama yapmamaya gayret gösterirseniz daha sonrasında bunların celemesini çekmek durumunda kalmazsınız. Evet 8 Mayıs günü Merkür ile Boğa Burcu'nda kavuştuğunu görüyoruz. Bu kavuşum enerjisi ile beraber... Yakın çevre ilişkilerinizde ani bir değişiklik yaşanabilir. kardeşlerin hayatında, dediğim gibi kardeş gibi gördüğünüz insanların hayatında çok ani, sıra dışı bir yenilik ve değişim yaşanabilir. 11, 12, 13, 14 Mayıs günleri ve devamında esasında 18 Mayıs'a kadar devam eden süreçte oldukça gökyüzü güzel ve destekleyici açıları içermekte. Dolayısıyla Özellikle e, iletişimlerle alakalı sözleşmeler ve yeni bir e, adım atmakla alakalı bir projeye başlamakla alakalı bu tarihleri değerlendirebiliriz. 11 Mayıs'tan itibaren 18 Mayıs'a kadar geçerli olan bir haftalık süreci Değerlendirmek faydalı olacaktır. Burada çünkü hem maddi konularda hem iletişim konusunda daha aktif olacağımız ve sözümüzün daha dinlenilir olacağı bir süreç şöyle olacağız. Dolayısıyla özellikle 11 Mayıs'tan 18 Mayıs'a kadar devam eden süreci mutlaka mutlaka olumlu yönde değerlendirmeliyiz. Çünkü Mayıs ayının başındaki ilk 10 günündeki o gerilimli açılar biraz daha hafifliyor olacak. Evet. 18 Mayıs günü ise Venüs Uranüsün boğa burcuna kavuştuğunu görüyoruz. Bu da yeni 3. evinizde meydana geliyor. Ve özellikle kız kardeşlerinizin e, hayatınızdaki kadın figürlerinin hayatında çok güzel gelişmeler yaşanabilir. Ve e, iletişimde daha e, marjinal ve daha seveceğim bir tarz benimseyeceğinizi söyleyebilirim. Burada özellikle 18 Mayıs gününde bir konuda birini ikna etmek istiyorsanız mutlaka bugünü değerlendirin. 18 Mayıs günü saat 19'dan sonra oldukça ikna yeteneğinizin hakim olduğu, insanları etkileyebildiğiniz ve insanların nazarında daha çok sevildiğiniz, iletişim tarzınızın daha çok takdir edildiği süreç başlıyor olacak ve sizin de iletişim kurma yönteminiz daha uyumlu. Ve daha işbirlikçi olacak. Dolayısıyla e, bu süreçte özellikle o Mayıs ayının ilk günlerindeki o gerilimli enerjiyi çok rahat bir şekilde atacaksınız. Kardeşlerinizin, yakın çevrenizin, komşularınızın hayatında yaşanan güz güzel gelişmeler sizi de olumlu yönde etkileyecek. Ve özellikle iletişim adına bir projeye başlatmak e, düşüncesindeyseniz mutlaka bu ay bu belirttiğim tarihleri değerlendirmelisiniz sevgili balıklar. Evet. 19 Mayıs'ta e, Akrep Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay meydana geliyor. Biliyorsunuz e, her ay bir yeni ay ve bir dolunay meydana geliyor. Bu dolunay da sizin gibi su burcu olan Akrep Burcu'nda e, meydana geleceği için sizi biraz daha fazla etkiliyor olacak. Bu dolunay sizin 9. evinizde meydana geliyor. E, dolayısıyla 9. E, ev konularında bir kapanış enerjisi hakim. Eğer akademik kariyeri devam eden bir balık burcuysanız e, eğitiminiz tamamlanabilir e, ...veyahut bir taşınma planı gündeme gelebilir. E, uzaklardan beklediğiniz bir haber varsa onunla ilgili neticelenme söz konusu olabilir. Ve bu süreçte özellikle yeni bir eğitime başlamak, yeni bir yaşam felsefesi geliştirmek... ...hayatınızı yeni bir bakış açısı ve perspektif kazandırmak adına yeni kararlar alacağınız bir sürece gireceksiniz. Dediğim gibi entelektüelitenizi artırmak, e, belki yurt dışı hayalleri, yurt dışı planları... Özellikle hukuksal meselelerle ilgili oldukça e, yenileneceğiniz ve değişeceğiniz, güncelleneceğiniz bir e, dolunay olacak. Bu dolunayla beraber yaşayacağınız ufak tefek gerilimlerle beraber e, artık hayata bakış açınızı daha farklılaştıracağınız ve daha güncelleceğiniz e, ve e, mecburiyetten bir takım kararlar almak durumunda kalacağınız olaylar ve olgular yaşayabilirsiniz. Evet. 21 Mayıs'ta ise Güneş İkizler Burcu'na geçiyor. İkizler Burcu da sizin gibi değişken bir burç. Dolayısıyla e, bu enerji sizde etkiliyor olacak sevgili balıklar. İkizler sizin 4. evinizi temsil ediyor haritada. Dolayısıyla artık Güneş'in İkizler Burcu'na gelmesiyle beraber 20 Haziran'a kadar ailevi temaların, e, ev ve taşınma konularının, onun dışında anne baba ebeveynlerle ilgili sorunların daha çok gündemde olacağı bir süreç başlayacak. Ev hayatınız aydınlanacak ee, özellikle babanızla alakalı bir takım gelişmeler gündemler söz konusu olabilir onlarla ilgili onların hayatıyla ilgili bazı e, güzellikler veya sıkıntılarla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz haritanızın aldığı etkilere göre. Ve evinizde daha çok vakit geçirmek isterseniz evinize daha çok yatırım yapmak isterseniz içsel motivasyonunuz ruhsal dünyanızla alakalı e, biraz daha içinize kapanacağınız biraz daha geri planda durmak isteyeceğiniz bir süreç yaşamak isteyeceksiniz. Ve bu süreç içerisinde en iyi yapacağınız şey eğer taşınma planlarınız varsa ev arayışlarında olmak, evinizi tadilata sokmak ve biraz daha dinlenip kendi kabuğunuza çekilmek en doğru girişimler olacaktır. Evet 22 Mayıs'ta ise Mars ile Uranüs arasında güzel bir etkileşim var. Yine sizin yakın çevre ilişkilerinizin önemli ölçüde düzenlendiğini söyleyebilirim. Burada özellikle 22 Mayıs civarında kardeşleriniz, kuzenleriniz, her gün görüştüğünüz insanlarla eğlenceli aktivitelere katılabileceğiniz, hoş vakit geçirebileceğiniz, uzun sohbetler, bol sosyalleşme üzerine ve hayattan birazcık aldığınız keyif artırmak üzerine bir takım girişimlerde bulunacağınız günler olabilir. Özellikle burada bol bol sosyalleşmeli, dışarı çıkmalı arkadaşlarınızla, kardeşlerinizle sık Görüştüğünüz insanlarla biraz daha ilişkilerinizi düzenleyerek kendi motivasyonunuzu artırmalısınız. Evet. Özellikle 22, 23, 24, 25 Mayıs'ta da bu Mars zoranış arasındaki güzel pazlaşma devam ediyor olacak. Ancak ayı kapatırken 30 Mayıs ve 31 Mayıs'ta hem güzel enerjilerin hem de bazı zorlayıcı enerjilerin hakim olduğu bir kapanış yapacağız. Esasında... Biraz dediğim gibi 11 Mayıs'tan başlayıp 28 Mayıs'a kadar devam eden süreç biraz daha toparladığımız ve biraz daha kendimizi dinlediğimiz, rahatladığımız ve gündemin çok da fazla yoğun olmadığı süreçler olacakken Ayı kapatırken yeniden yoğun gündemlerle yüzleşmek durumunda kalıyoruz. 30 Mayıs'ta Merkür ile Neptün arasında bir gerilimli açı meydana gelecek. Biliyorsunuz zaten Neptün de sizin burcunuzda devam ediyor ve bu etki doğrudan size etkileyecek. 30 Mayıs'ta özellikle aile büyükleri... E, ev içerisinde tatsızlıklar bunlara karşı dikkatli olun e, yaşayacağınız bazı olaylar sizde hayal kırıklıkları oluşturabilir özellikle aileden beklentileriniz e, beraber yaşadığınız insanlardan ve ebeveynlerden beklentileriniz tam olarak karşılanamayabilir ve bu sizde dediğim gibi e, kısa vadeli de olsa hayal kırıklığı yaşatabilir ve ayı e, biraz daha melankolik kapatabilirsiniz ancak burada beklentilerinizin boyutunu düzenlerseniz daha sağlıklı olacaktır. Ancak aynı gün içerisinde akşam saatlerinde Venus ile ve Neptün arasında güzel bir etkileşim var. Yine her ne kadar aile büyükleri ve yuvanızda çok daha huzurlu hissedemeseniz de kardeşleriniz, kuzenleriniz, kardeş gibi gördüğünüz arkadaşlarınızla güzel ilişkiler içerisinde bulunacaksınız. Özellikle dediğim gibi bayan olarak kutluyoruz kız kardeşleriniz, kız arkadaşlarınız söz konusu onların hayatında yaşayacağı güzel gelişmeler sizi son derece mutlu edecek ve onlar hayatınıza çok güzel bir şekilde renk katacak ve onlarla hoş vakit geçireceksiniz özellikle Mayıs ayının son günlerinde de ancak dediğim gibi aile içerisinde ufak tefek hayal kırıklıkları ve tatsızlıklar yaşanabilir 31 Mayıs günü de Merkür ile Jüpiter arasında bir gerilimde açı söz konusu. Bu da sizin yine kariyer ve yuva dengeniz arasında bir çelişki yaşamanızı göstermekte. Dediğim gibi burada aile içerisinde tahmin ettiğim bazı sorunların kariyerinizi engellemesine müsaade etmeyin. Kariyer hayatınıza yönelik adımlarınızı atmaya gayret gösterin bu süreçte. Çünkü dediğim gibi. E, ailede ufak tefek pürüzler çıkabilir ay sonunda ancak bunlar sizi yıkmasın ve hemen melankoliye sürüklemesin. Çünkü aynı zamanda destekleyici enerjiler ve destekleyici kişiler de hayatınızda mevcut olacak e, sevgili balıklar. 31 Mayıs günü, günü kapatırken e, Venus ile Satürn arasında güzel bir etkileşim var. Dolayısıyla yakın çevre ilişkileriniz, iletişim tarzınız, kardeşleriniz, kuzenleriniz bunlarla ilişkileriniz oldukça şifalanır ve düzenlenirken Aile içerisinde ufak tefek sorumluluklar ve beklentiler can sıkıcı olabilir. Ancak dediğim gibi siz biraz daha elinizde olanı görmeye gayret gösterirseniz süreçten çok daha az zararla çıkmış olursunuz. Umarım güzel bir Mayıs'ı geçirirsiniz ve bu video size rehberlik eder. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklar ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Ben haftalık yorumlar ve günlük yorumlarla desteklemeye çalışacağım süreci. Detaylıca anlatmaya gayret gösteriyorum. Ancak olumsuz olarak yorumladığım açıların size tedbir maksatlı rehberlik etmesi açısından belirtiyorum. Siz burada haritanızın esasında aldığı etkilere göre değerlendirmelisiniz durumu. Dolayısıyla bunlar genel yorumlardır. Kişisel yorumlarımız doğum haritası analizlerinde ortaya çıkmaktadır. Umarım güzel bir Mayıs'a geçirirsiniz. Tekrar belirtmek istiyorum. Hoşçakalın.